Herkese merhaba arkadaşlar. Bir haftadır Amerika'dayım ama daha ilk defa kamerayı elime aldım. Bilmiyorum sosyal medya konusunda motivasyonumu kaybetmiştim. Şimdi geri tekrar kazanmaya çalışıyorum. Amerika'da gezdiğim gittiğim yerleri biraz paylaşacağım. Beraber gezelim, beraber görelim. Şimdi bugün Los Angeles'ta... Tima Los Angeles'ta neredeydim ya? Melrose. Los Angeles'ta Melrose. Los Angeles'ta Melrose denilen çok ünlü bir caddedeyim. Burada daha çok ikinci el ve vintage mağazalar var. Burasıyla ünlü. Bir de çok sosyal medya influencer'ları buraya geliyormuş. Buraya geldiğimiz zaman bir YouTuber'la, ünlü bir Instagram influencer'ıyla falan karşılaşabilirmişiz. Ayrıca mağazaları da gerçekten çok unik ve hepsinin ayrı bir tarzı var ve çok salaşlar. Şimdi burada bir tane mağaza gördüm. Böyle çok saçma sapan kostümler var. Ama böyle yansıma yapıyor ve görebiliyor musunuz? Emin değilim. Umarım görünüyordur. Böyle. Bunları kim giyiyor ya? Dansçılar falan mı? Sanırım bunlar dans kostümü. Şimdi mağazaları ufaktan kapanmak üzere. Çünkü akşam oldu. Caddenin vibe'ı böyle çok anlaşılıyor mu? Emin değilim. Böyle mesela bir mağaza var. Şu styling'e bakın. Burası da vintage dünyası. Bu caddenin bir özelliği de böyle ünlü markalar, influencerlarla işbirliği yaptıklarında ya da limited edişim bir şey çıkardıklarında genellikle buradaki mağazalardan ilk satışı açıyorlarmış. O yüzden burada her zaman kuyruk oluyormuş. Bir de burada Supreme mağazası varmış. Ama sanırım şimdi kapanmıştır göremeyeceğim içini. Amazon'un sözde kasiyersiz marketine geldim. Yani buranın tamamen otomatik olması gerekiyor. Arabaya koyuyorsun, alışveriş arabası aldığın ürünü okuyor. Ondan sonra da Amazon app'inden ödemeyi yapıp çıkıyorsun. Hayatımda hiç yaşamadığım bir market deneyimi yaşamış oldum. Alışveriş arabasını beklemek biraz sıkıcıydı ama onun dışında gerçekten bütün alışveriş çok keyifliydi. Sepete atıyorsun, tak okuyor ürünleri. Hiçbir şey yapmana gerek yok. Sonra çıkış var, çıkıştan geçince de tık tık tık hemen Amazon'a bağlı olan kartından hemen çekiyor. Süper! En sevdiğim yere geldim. Apple mağazası burası. Kocaman! E burada bakayım acaba Türkiye'de olmayan bir şeyler var mı? Bunlar iMac'ler renkli renkli. Bendeki bu sarı olan. da iPhone'lar için kılıflar var. Burada da iPad'ler için bir şeyler bir şeyler. Bu turuncu rengi çok güzel olmuş ya! Güzel görünüyor. Apple'ın Eylül etkinliğine bir iki hafta var yani yeni iPhone'lar, iPhone, iPhone 14'ler, Apple Watch 8'ler falan. Onlar daha tanıtılmadı. Ben Ağustos ayının sonunda buradayım. Bakalım yeni neler gelecek. Birkaç hafta sonra gelseydim, birkaç hafta daha geç gelseydim muhtemelen yeni iPhone'ları falan görebilecektim. Bugün Laguna Beach'e geldim. Burada montaj otel diye bir yer var. Yani acayip bir şey. Buranın lobisinde bir kahve içeceğim. Geçen sene de buralara geldiğimde galiba yine favori Laguna Beach olmuştu. Her taraf çiçeklerle dolu. Teyze çok güzel, çok bakımlı, çok temiz. Meşhur montaj otel burası. Şu bahçedeki odalardan birinde kaldığınızı düşünün. Buranın en büyük zincir teknoloji mağazalarından bir tanesi olan Best Buy'a geldim. Burayı biraz gezeceğim, bakalım neler var. Beraber gezelim. Burada Google'ın kendi ürünleri var. Bu ürünlerin satışı Türkiye'de yok maalesef. Ben bu Google'ın şu bir tane şeyi var. Güvenlik kamerası var ya, ondan istiyordum ama... Bilmiyorum, herhalde almayacağım şu anda. Sonos. Bu hoparlörler çok güzel. Bunları çok seviyorum. Google'ın şu kamerasından istiyordum. Ama bilmiyorum. Almayacağım herhalde. Bilemiyorum. Burada akıllı ev sistemleri tabii çok gelişmiş Türkiye'de. Henüz öyle kapı zilleriydi falan da falan da yok. Bunlar Dyson'lar. DJI'nin ürünleri var. Ben hali hazırda şu 15'i kullanıyorum. Çok güzel bir gimbal telefon için. Bebek yeni çıktı. Mavic 3 Pro. Bende ondan yok maalesef. Benim drone'um hangisinden biliyor musunuz? Şu. Evet bu. Fly 2 küçük yani güzel bir drone. Sonra şu action kameradan var bende. Şu anda hali hazırda da DJI'yim pocket kamerasıyla çekim yapıyorum. Bir de Sony'nin şu ürünü vardır bakayım ZV-E10 diye bir ürünü var. Onu böyle vloggerlar falan şu ürün. Bunu çok kullanıyorlar. Şurada bir de gimbal'ı var. Gimbal'ı ile beraber kullanıyorlar. Güzel diyorlar ama bilmiyorum. Bir alayım dedim. Sonra Türkiye ile hemen hemen aynı fiyata geliyor. Vergi mergiyi düşünce. O yüzden Türkiye'den alsam dedim. Bunlar da çeşitli böyle mikrofonlar falan. Bir gün podcast işine girecek olursak. ihtiyacımız olacak olan şeyler. GoPro'nun zımbırtıları. Hiç sevmiyorum GoPro'yu gerçekten. Ne o? Ben kesinlikle ama kesinlikle DJI'cıyım. Çok seviyorum. Apple'ın yeni ürünleri geliyor. Ay çok az kaldı. Belki ben bu videoyu yayınladığımda çıkmış olur hatta. Başka egzantelik bir şey var mı diye bakıyorum. Başka alacağım bir şey yokmuş. Buradan çıkayım. Evet, bir seyahatin daha sonuna gelmiş bulunuyorum. Bu seferki Amerika seyahatim iki hafta sürdü. Ama biraz daha sakin, biraz daha durgun, Daha böyle dinlenmeli bir tatil oldu. Çok fazla bir şey çekemedim. Instagram'da falan neredeyse hiç paylaşım yapmadım. Instagram'la ilgili karmaşık duygular içerisindeyim. Kimle paylaşmış bakasım yok. Instagram'a açasım yok. Bir şey paylaşmak istemiyorum. Yani bilemiyorum. Belki Türkiye'ye döndükten sonra biraz daha değişebilir atmosferim. Arada 10 saat fark olduğu için böyle kendimi Türkiye'den çok uzakta ve çok kopuk hissettim. WhatsApp'tan bir şeyler yazıyorlar, sizekten bir şey yazıyorlar. Telefon diyorlar, belki hiçbirini duymuyorum çünkü uyuyor oluyorum, sabah bakıyorum hepsine. Geç dönüyorum. Ya da ben bir şey yazıyorum, onlar bana geç dönüyorlar falan. Dolayısıyla işten de biraz uzaklaşmış oldum. O da bana biraz iyi geldi. Ekstra daha fazla şey belki çekerim diye düşünüyordum. Ama ona da çok böyle kendimi motive hissetmedim. O yüzden dedim ki, İsmail'i bırak, hani bu tamamen bir tatil olsun. Hiçbir şey yapmaz. İstanbul'u özledim. Kızımı çok özledim. Reyhan'ı uzun bir uçak yolculuğu beni bekliyor. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.